Eskişehirli, ona hoş geldiniz. Ee, biz Eskişehir ile alakalı iki farklı video yayınlayacağız. Bunlardan bir tanesi İzmir'den Eskişehir'e giderken ve İzmir'e geri dönerken yolda neler yapılır, neler görülür, neler yenilir bununla alakalı. Onu geçen hafta zaten yayınlamıştık. Ee, bu videoda da Eskişehir'de neler yaptık, neler yedik, nereleri gördük onu izleyeceksiniz. Şimdiden iki videoyu da izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eskişehir'e geldik. Kaldığımız ev biraz viyazko açıkçası. Yani çok beklediğimiz kadar temiz değil ama e, bu akşam bir şekilde kalacağız orada. Yarın başka bir yer bakacağız muhtemelen. Şu anda da e, Borsukşehir'in önünde oturduk. 19 Mayıs kutlamaları var. Onları izliyoruz, kahve içiyoruz bir yandan. Uzun zamandır bir Milli Bayram'ın ulaşına denk gelmemiştik. Evet, hatta şaşırdık yani. Ben şöyle falan düşünme, Eskişehir'in kurtuluş yıl dönemine falan mı denk geldik diye düşünürken dedim ki aa bugün onu Allah'tan gidip birine sormadık neyi kutluyorsunuz diye. Eskişehir sabahından selamlar. Bugün Eskişehir'de ilk günümüz, ilk sabahımız. Şimdi yola çıktık, Ulus doğru gidiyoruz. Doktorlar Caddesi. Nde. Doktorlar Caddesindeyiz, evet. Ee, çok güzel bir sabah bugün. Dünkünden daha sıcak bir hava var. Bakalım bugün havanın daha güzel olacağını düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Ulusantında görüşüyoruz. Bu caddedeki binalarda bol bol doktor tabelası var. Muhtemelen ismi ondan doktorlar. <gülüyor> çok komik. <gülüyor> avukat gördüm bir tane. Evet, avukat da var burada bu kanatlı alışveriş merkezi Eskişehir'in en eski alışveriş merkezi gibi. Burçağın arkasında görmüş olduğunuz anıt, Ulus En üstte Atatürk var, altında belli dönemleri simgeleyen heykeller ve Türk büyükleri bulunuyor. Evet, Eskişehir'de bulunan Ulus Anıtı'nı görmeye geldik. Gerçekten görülmeye değer bir eser. Eren bu tarz eserlere gerçekten bayılıyor ve çok seviyor. Hayır, ben böyle çok böyle güzel heykel, evet. e, güzel heykel görmeyi seviyorum. Bu da yeni yapılmış. Yılmaz Büyük Erşen yaptırmış. Bence çok vizyonel bir belediye başkanı. Zaten hani Türkiye'de de çok adından süzettiriyor ve Eskişehir'in bugünkü halinde bulunmasında çok büyük emeği var. Hani onun yaptırdığı bir şeyi görmek istedim o yüzden. Ki bence Türkiye'deki birçok heykel anasına göre çok da güzel yani. Yaban gibi bakarken camdan, kocacığım bana dayanamadı ve sartöre <gülüyor> daldı. Bu cadde de 2 Eylül Caddesi. 2 Eylül ne? Eskişehir'in kurtuluşu. Doktorlar Caddesi'nin devamı gibi aslında. Nehri geçiyorsunuz, ee, yol kıvrılıyor. Onun devamı 2 Eylül Caddesi. Yolun sonunda Reşadiye Camii var. Ee, dümdüz camiden de ileri devam edince odun pazarına kadar gidebiliyorsunuz. Biz de şimdi Mart'ı arıyoruz. Mart'ı bulabilirsek odun pazarına Mart'ı gitmeyi düşünüyoruz. Bu da yeni kullanan, yeni sürükmeyi öğrenen bir Mart şoförü. Kolay mıymış sürmek? İlk defa kullanıyoruz. Çok! Dışarıda. <gülüyor> Yaklaşık 20 dakikalık yolculuk yaptık. 30 lira tuttu. Yani gereğinden çok pahalı. Ee, ama denemiş olduk, ilk ilk defa denedik. Evet, benim merağım vardı biraz. <gülüyor> Yeterince giderdin ben. <gülüyor> evet, 30 liraya giderdim. Bir buçuk kilometre falan kullandık. Şehir içinde hakikaten bir de zor olabiliyor çünkü kaldırımlarda insanlarla yolu geçerken arabalarla sürekli karşılaşıyorsunuz. Şimdi odun pazarına geldik. Burada iki tane müze gezeceğiz. balmumu Heykeli müzesi ve odun pazarı modern müze. Sonrasında bir kurşunlu camiine ve külliyesine gideceğiz. Sonra da geçebilirsek gondol keyfi ya da bot keyfi. Vallahi benim en sevdiğim aktivite. Ağaçlar altında çay. çay. <gülüyor> Aynen. Bayılıyoruz bu etkinliğe. Çam ağacı, çınar ağacı altında ahşap masa. Aynen. Belediyenin kafeteryası. Çay 2 lira. Tadı efsane. Bayat değil. Odun pazarının tam ortası burası. Odun pazarı eski en eski yerleşim yerlerinden biriymiş. Hatta Wikipedia bilgisi. Ee, zamanında buraya ilk gelen insanlar koyun ciğeri asmışlar buraya ve sportsluk çeyinin kenarına Burası, bur buraya aslında daha geç çürüdüğü için buraya yerleşmeye karar vermişler Şehirde ne yenir? Çi börek. Çi börek. Evet. Çi böreği buraya Kırım Tatarları, Kırım Türkleri getirmiş. <gülüyor> çi börekleri beğendik. Evet. evet çok güzeldi. Ben ilk defa çi börek yedim. Gerçek çi börek yedim. Ee, böyle çok hoşuma gitti. İnce olması, içindeki kıyması vesaire falan. Ben çok beğendim. Şimdi hemen Bambu Müzesi'ne gideceğiz. Kısaca da bir orayı gizeceğiz. Sonrasında ne yapacağımıza daha sonra karar vereceğiz. Ama Balmanın Müzesi'ne giderken Kurşunlu cami ve evet. Külliyesi'ni yandan göstermiş olalım. Evet. Baya güzel bir şey. İçine göstermiş. girmiyoruz. 1500'lü yıllarda Osmanlı zamanında yapılmış olan bir cami ve külliye burası. Odun pazarının tam olarak içinde evlerle birlikte sizi adeta eski zamanlara götürüyor. Evet. mesela. Burada bir sürü şey var. Müze ve galeri var. Aynen. Çok güzel o yüzden. Gezecek çok fazla yer var. Öğrenilecek bayağı şey var. Şimdi bakalım Balmum Müzesi neredeyse oraya gidiyoruz. Orada görüşürüz. Diyor. Yoruldun mu bugün? Hayır, hala yürüyorum, hala gezerim. <gülüyor> Aslında çok fazla aktivite yaptık bugün. Evet. Şimdi porsun kenarında yürüyoruz. Burada oturuyor da insanlar. Gerçekten keyifli. Evet, güzel gezikli. <gülüyor> Yeni bitilmiş çimler, kokuyor. <gülüyor> güzel, güzel. Olabilir bugün kalan aktivitemiz gondola binmek daha doğrusu gondolu sorduk 75 liraymış yani bir gondolu kaldırmak 4 kişi de binebiliyormuşsunuz 2 kişi de. toplamda 75 lira Botun fiyatı ise kişi başı 15 lira. Gondol 10 dakika sürüyormuş. Bot 15 dakika sürüyormuş. Bot daha hızlı gidiyor. Ve daha uzun sürdüğü için daha fazla yere gidiyor. O yüzden biz botu seçiyoruz. Tamamen yani paradan bağımsız olarak. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bot daha güzel geldi gözümüze. Saat 5'te evet. var. O tura katılacağız bugün. Artık ondan sonra tek bir e, yapacak şeyimiz kalıyor. O da devrim arabası sergileniyormuş. Burada nehir kenarında bir yerde olması lazım hatta o arabayı bir de görmeye gideceğiz. Ondan sonra yarın sazuga parkı Tatlıya sonrasında da çıkıyorum. İzmir dönüş yolunda. Şuradaki balıklar gözüküyor mu bilmiyorum ama vallahi bunun yarısı kadar varlar. katlı bir tekne turundan sonra şimdi yine Eskişehir'de meşhur olan ve Kırım Türkleri tarafından meşrulaştırılmış balaban köftesini yemeye gidiyoruz. Güzel puanlı bir yer bulduk. Muhtemelen Sokakarası bir yer. Kalın iyi puanlı Pideli köfteymiş bu aslında. Buna balaban köfte deniyor Eskişehir'de. Göreceğiz nasıl bir şeymiş. Memenan bir şeymiş. Bir köfte eksik. Bir tane daha gelecek. Yarım porsiyon, bir buçuk porsiyon. Çok güzel kokuyor Evet, gerçekten çok güzel kokuyor. Ekmeğinden başlayarak yiyorum. Ekmeğin. Ekmeğe hmm. Ekmeği, tozu <gülüyor> çok lezzetli. Çok lezzetli. kokusu çok güzel zaten şu an. Aa. O zaman ben de geçiş yapıyorum hemen. Köfteyi Esbalaban Yunus Usta diye bir dükkanda yedik. Şimdi de yemek sonrası yürüyüş. Yemek gerçekten çok, çok lezzetliydi. Çok güzeldi. Ee, güzeldi. Aynen ama pahalı yani. Bu Son birkaç günde yediğimiz en pahalı yemeklerden biri porsiyonu 80 lira. Ben bir buçuk elim 200 yüz lira para ödedik iki kişi Evet. Ama çok lezzetli. Evet. Oraya gelin. Evet. Oranın hemen biraz yukarısında, nehir kenarında, Aydın Arat Parkı diye bir parktayız şu an. Kent Park Plajı'na gidiyoruz. Hani... Ee, deniz getirdi, Yılmaz Büyükerşen bu şehre diye söylenilen <gülüyor> plaja gidiyoruz. Evet. Burası çok güzel bir parkmış. Yani şey... Evet. Şurada otur, zaten aileler oturuyor. Şurada evet. çocuklar top oynuyor. Ah bak şurası ada. Ha, burası aşk adası. Burçağı getirelim. <gülüyor> Gerçekten... Şurada fotoğraf çekelim o zaman. <gülüyor> tamam. Güzel bir şehir Eskişehir. Gerçekten bence Türkiye'nin en güzel şehirlerinden bir tanesi yani. Beğendin mi denizi? Çok beğendim. Giler Keşke su olsaymış. olsaydı <gülüyor> atlardım şu an. Vallahi güzel. Yani güzel bence de yani, hani sonuçta başka bir alternatifin yoksa buraya gelmek güzel yani, olur. Deniz kumuymuş bu. <gülüyor> Burası da havuz girişte böyle taşlık. Gerçekten helal olsun. Park zaten mükemmel. Burası Kent Park diye geçiyor. Burası sadece denize girme noktası. Şurada da olimpik havuz var. Mükemmel ya. Gerçekten tebrikler yani. Burç'a fal baktık biraz önce. Burçak'ın falında neler çıkmada neler. Şurada bir tane Paris, Fransa yolculuğu çıktı. Ondan sonra şurada kuzey ışıkları çıktı. Kuzey ışıklarına gidecekmiş, Paris'e gidecek Şurada Amerika kıtası çıktı. Üst tarafta da bir balina çıktı. Bu da Amerika kıtasında bir kuruz'a şey yapıyor, işaret ediyor. Yani bir kahve içti, Paris'e gidiyor. Kuzey ışıklarını görecek. Bir de Amerika kıtasında cruz. <gülüyor> Yapacak. Vallahi, Vallahi bir kahveyle güzel. gelen şeylere bakar mısın ya? Merhaba, ikinci günden selamlar. Dün eski şehri talan ettik resmen, hem de yürüyerek. Kaç aşırı binarım? 29, binarım. 29 bin adım. adım attık, aşırı yorulduk. Gerçekten geberiyorduk artık otele geldiğimizde. Ama bugün çok güzel uyandık ve aynı <gülüyor> şeye, aynı performansı sergilemeye bugün de hazırız diye düşünüyorum. Bakalım bugün neler yaşayacağız? Ama bugün çok öyle yoğun bir plan yok ya. Evet. Bugün e, sadece Devrim Arabaları Müzesi'ne gidip sonra Uğur Mumcu'nun arabasını görüp evet. oradan sonra Sazova Parkı'na gideceğiz. Oradan İzmir'e geri önce İzmir'e geri döneceğiz. Ancak Ondan Afyon evet. üzerinde Firik Vadisi'ne uğrayacağız. Evet. Bakalım orası ne kadar yorucu. Aynen. Ben çok merak ediyorum Firik Vadisi'ni. O yüzden bu kadar yakına gelmişken de en azından birkaç yer görmek isterim diye düşündüm. Dönerken uğramayı düşünüyoruz. Bakalım planlı anladığımız gibi giderse her şey güzel olacak bugün de. Şimdi devrim arabaları müzesine geldik. Biz de tam olarak şu anda girdiğimiz için içinde ne olduğunu bilmiyoruz ama e, ücretsizdi giriş. Sanırım bir tane araba var sadece yapılmış olan. Bir de böyle trenler var. Neymiş? Buharlı lokomotif. Bir örneği. İğrenciyim çıkıyor içinden. Burada <gülüyor> karayollarına ait bilgiler var. Ay şeylerin pardon demiryollarına ait bilgiler var. Demiryollarımızın babası Behiç Erkin. Ne gibi bilgiler? Sen içinden kalalım. Bak devrim arabası da <gülüyor> Gerçekten bak o dönem bu kadar güzel bir arabayı ilerletemem. çok şey değil mi üzücü yani. Bence de. Bence çok güzel. Sen ne düşünüyorsun ya? Ben bence ben. Şu yazısı yapar ya şimdi de kenarındaki. yılında bir araba üretmişiz. Arabada ne kadar güzel bir araba. Bu dönem için bile. Ve bahsedildiği, içine benzin koymayı unuttuğumuz için bu arabaları üretmeye devam edemedik. Gerçekten çok üzücü. Sene 2022 bugün tekrar Türkiye ilk yerli otomobilini ilk demeyelim derimden sonra ikinci yerli otomobilini üretmeye çalışıyor. Üzücü. Uğur Mumcu Parkı'na geldik şu anda. Yanımızda da Uğur Mumcu'nun suikasta uğradığı arabanın kalıntıları var. Böyle bir anıt yapmışlar buraya. 1993 yılında e, araba yerleştirilen patlayıcılarla öldürülüyor Uğur Mumcu. Bugün hala kim öldürdü, neden öldürdü bulunamıyor. Tabii birçok tahmin, iddia var hakkında. Araba gerçekten çok kötü bir durumda. Bak bu taraf çok daha kötü olacak. Şey. Şimdi sırada Sazova Parkı. Parklar ve bahçeler şehri Eskişehir'de. Şimdi de Sazova'ya geldik. Ve bugün pazar olduğu için muhtemelen Sazova'nın daha girişi bile... Aa, cumartesi oldu. ...cumartesi olduğu için girişi bile çok kalabalık. Dolurum eyyen bir adet Eren. Şeyi merak ediyoruz. O kadar kalabalık ve o kadar uzun bir sıra var ki çok yüksek ihtimalle içeri girmeyeceğiz. Beğendin mi uçağı? Evet çok. <gülüyor> yalanıma girmediği için şeyim yok, bir fikrim yok zaten. Bakın. Bu da muhtemelen şu da muhtemelen eğitim şuha falan diyor Yapma böyle şey ya. Muhtemelen yani. <gülüyor> Şimdi Sazova Parkı'nı da bitirdik. Artık İzmir'e dönüş yoluna geçtik. Evet. Ee, Eskişehir çok güzel bir şehir. Yani bizce Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri. Hatta en güzeli diyebiliriz. Kesinlikle. Parklar ve bahçeler şehri. Çok güzel, çok düzenli. Ya Her taraf su, her taraf yeşil, her taraf ağaç. Çok güzel. Ben çok beğendim. Aynen. Yani bir İzmir, İstanbul tabii ki güzel. İşte bir denizin kenarında bulunmak, denize gidebilmek ya da böyle doğal güzelliklerinden ötürü tabii ki güzel ama buranın beledi belediyeciliği gerçekten mükemmel. Evet. Yani tüm Türkiye'deki belediye başkanlarının gelip ders alması gereken bir yer burası. Oryantasyon yapsınlar burada gerçekten. Yani. <gülüyor> Şimdi yol üzerinde Firik Vadisi'ne uğrayacağız. Oradan sonra da bir yemek yer ve eve döneriz artık. Firik Vadisi'nde görüşürüz. Görüşürüz.